Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü Rusya'nın, Suudi Arabistan'ı 5-0 yenmesiyle başladı. Cuma gününün ikinci maçı, A grubunun üçüncü maçı olan, Fas-İran maçı olacak, Dünya Kupası'nın ikinci günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Fas takımı turnuvaya beşinci kez katılacak. Fas milli takımında birçok yıldız barındırıyor. Dünya Kupası'na katılmak için altı maç yap Pantpas ekibi 3 maçı kazanıp 3 maçı da beraberlik ile hiç yenilmeden bitirdi. Bas genelde uzun paslar ile çıkıyor. Ayrıca duran toplarda da başarılılar. Savunmadı ise tam saha baskı yapıyorlar. Fakat B grubunda Portekiz ve İspanya olması bu takım için şanssızdı. İran ise bu turnuvaya 5. defa katılıyor. İran ekibi kanatlardan veya orta sahadan atak buluyor. Savunmadı ise takım oyuncuları geri koşular ile savunmaya destek oluyor. İran ekibi için Fas oynayacakları ilk maçı önem arz ediyor. Fakat bahsettiğimiz gibi gruptan çıkması gerçekten çok zor. Peki Fas ve İran maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %43 oranla Fas kazanabilir. %25 oran ile de İran maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %32. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoş üşte